Merhaba, benim adım Frank Almeida. Kaliforniya Bilim Akademisi'ndeki botanik bölümünde kıdemli küratörüm. Güney Amerika bir zamanlar bugünkü Avustralya gibi bir adaydı. Yaklaşık 3 milyon yıl önce kuzeye doğru yaklaştı. Panama kanalının bulunduğu bölgeden Amerika'ya, yani Amerika'nın orta bölümüne bağlandı. Burada Panama'nın merkezinde başlayıp, Meksika'ya kadar uzanan büyük bir dağ sırtı yer alır. Bu bölgede, hem dağ tepelerine taşınıp orada evrim geçiren, hem de geçit şeklindeki alçak bölgelerde yaşayan canlı türleri bulunur. Alçak bölgeler, kuzeyden ve güneyden gelen canlı türleri için bir nevi geçit görevi görür. Bu da, bu bölgeyi oldukça ilgi çekici kılıyor. Burası, sadece canlı türlerinin göçler sırasında uğrayıp geçtiği ıssız bir kara parçası değil. Bir birleşim ve kümelenme noktası. Sadece bitki türlerinin sayısına bakarsak, günümüzde bu bölgede 17 bin bitki türü bulunuyor. Bunların da yaklaşık yüzde yirmisi sadece bu bölgeye özgüdür. Ben prens çiçeği isimli özel bir bitki familyası üzerinde çalışıyorum. Bu çok geniş bir familya. Bu kadar geniş olması ilgimi çekmişti. Bunlardan bazıları bu yörede sadece belirli yerlerde bulunabiliyor. Mesela, Sadece tek bir dağın tepesinde veya yamacında bulunan türler var. Çoğunun da maalesef nesli tükenmek üzere. Mezoamerika, biyolojik çeşitlilik anlamında tehlike altındaki noktalardan biri olarak nitelendiriliyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda, buradaki doğal bitki örtüsünün yaklaşık yüzde sekseninin tahrip edildiği veya büyük ölçüde değiştirildiği tahmin ediliyor. Bence artık bu ülkelere gidip, Oradaki bilim adamlarıyla beraber çalışmalı, onlarla işbirliği yapmalıyız. Bu ülkelerde eğitimler vermeli ve seminerler düzenlemeliyiz. Böylece yerel halk, öğrenciler, doğal çevreyi korumak isteyen insanlar ve hatta devlet görevlileri doğal kaynaklarının değerini ve onları korumanın önemini anlayabilirler.